özeti başlıyor. Dolar 18.24, 18.20, altın 9.95.02, borsa 3.447 ve bitcoin 19.976 ile gün düşüşte kapattılar. Tunç Soylu'nun Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Bunun babası da aynıydı dedi. Masur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çevrenin talimat geldi. Çiftçileri oturttu. Yaşıktaş'ın eski yıldızı Adem dahiç Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı. Ev bombası fırlatıcı olarak görev yapıyordu. Ukrayna'da balet cephede yaşamını yitirdi. Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı. İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim detaylar tarikhaber.com'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrencilere yanı yurt müjdesi geldiği Ücretlerle değişiklik yapılmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Azerbaycan mesajı geldi. Kardeşlerimizin yanında izlenirdi. Yüzyılın konut projesine ilgi çok yoğun. İlk gün başvurularının toplam sayısı 500 bini aştı değerli izleyenler. MHP'li devlet bahçeli Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammülü göstermeyecek dedi. Bu haberimizle gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.